7 Ocak 2021 e, Muğla, Seydi Kemer Çukur İncir'deyiz. Yanımızda e, Nazmi Ceylan. Evet. E, rekor damlama ve rekor gübre, yaprak gübremizi burada patlıcan seralarında kullandılar. Bu sene sıfır bir sera. Bu sene dikilmiş bir sera. Evet. Neler oldu Nazmi Bey? Ne gördük patlıcanda gelişik e, konusu? Şimdi bu sera yeni kurulmuş bir seramız. Evet. E, önceden Kaç cam var. 3 dönüm yer uğraştı. 3 dönüm. 3 Damlamadan rekor gübre kullandım. Evet. E, yaprak gübresi olarak üstten yaprak gübresi rekor kullandım. Yaprak gübresi. Ayrıca aradaki farkı zaten göreceksiniz. Hı hı. E, çiçekteki şöyle yaklaştıralım e, Şöyle. Ekranda görülüyorsa. Bu ana çiçek farkındaysanız şöyle e, tutum tonaj şöyle. Hı hı. Şimdi burayı dün toplamışsınız. Evet, dün Biz buradan topladık. E, şey anlamında, Verim anlamında ne verim söyleyebilirsin? Verim anlamında çok çok hı hı. E, şey var. Şuradan da gösterelim. Üç dönüm yerden bir ton kestik. Hı hı. Üç dönüm yerden bir ton kestik. Evet. Sizce iyi midir bu? Şey ya, geçen yıllara bakış çok çok etkili bir şey yani. Cinsini de söyleyelim bunu. Cinsi hayal. Hayal cinsi. Evet. E, patlıcan. Şöyle şurada şunu göstermek istiyorum ben. Birçok yerde zaten var ama evet. mevcut. Şöyle gösterelim. Şimdi burada e, görüyorsunuz birçok şeyde normalde bunlar büyümüyor. Evet. Gelişmiyor. Şurada evet. mesela bir patlıcan gelmiş bir tane burada bir tane burada devam ediyor. Evet. Şimdi buralara alınmış. Buradan devamından gelmiş. Devamı gelmiş. Bu şekil gidiyor. Bunun toplandığı halde yani bu şekilde. Benim toplandığı halde bu evet. şekilde. Şimdi bu e, Biraz ürünlerimizden, yani kullandığımız ürünün ne etki yaptığı ile ilgili. Şimdi mesela yaprak gübresini kullandığınızda ne sonuç görüyorsunuz? Ee, yaprak gübresini, attığımız, gübre, zaman, yaprak gübresini. gübresini evet. attığımız zaman şöyle bir örnek göstereyim ben size. Şimdi bu aralardan ben yaprak alıyorum. Şunu kırdığım zaman hı hı. E, buradaki stresi e, hemen atıyor. Yani ağaç daha verim, daha oturaklı ve ayrıca buradaki... E, Şu yaralanmayı tamir yar edebiliyor. Tamir edebiliyor bu yani. <gülüyor> Ondan sonra e, çiçeklenme, konusu. çiçeklenme konusunda e, Şöyle göstereyim Fark var zaten Buyurun. Ağaç kafa hızlı gidiyor Şöyle bu. Oturaklı gidiyor Oturaklı gidiyor Böyle Yan dallanma çok iyi Yan dallanma çok iyi Bu şekilde, bu şekilde yani Hı -hı. Onun dışında var mı? Söylemek istediğiniz gözleminiz Bunun Gövde çatallanma konusu Çatallanma konusunda e, ağacımız e, Oturaklı gidiyor Çatallı gidiyor e, Şimdi Şöyle gösterelim mi? Şuradan şöyle geniş açı, şu şurayı mesela. Evet. <gülüyor> gövde dip kalınlığı vesaire. Ee, şurada da görünüyor. Bu şekilde. Ee, görünüyor. Şurada dikkat evet. etmenizi isterim ben size. Hı. Şimdi bu ağaç tek gövde geliyor ya. Buradan dallarını yan dallanma. Şuradan tek geliyor. ikiye bölünüyor. Şurada üçe ayrılıyor. Yan dallama çok iyi. Ve dörde ayrılmış. Bak şu ağaç dört şurada. Üç gövde şurada. 3 gövde şurada. Ne oluyor? 4, 7, 10 gövde bir ağaç. Evet. 10 gövdeden getirin çok iyi. Şöyle... Bak, bir salkımdan 3 tane çek. 4'üncüsü geliyor mimik. Ve hepsini tutuyor. Hiçbir tane çiçek dökümü yok. Kesinlikle bak. yok. Şöyle gidelim biraz daha ileri doğru. Şimdi bu yaprak gübresinin özelliği çiçeklenme ve tutum. Bitkinin evet. stresi. Meyve alımlarında oluşan bu yaralanmaların hızlı toparlanması. Evet. Artı suyla alakalı susuzluk stresi de yaşatmaz. Evet. Ve ağaçların genel sağlığı zaten Şöyle gösterelim içeriği. Işte. Yani gövde renkleri. Güneşten Patlıcanların de... normal renkleri de çok koyu. Tabii ki. Yani albeneleri yüksek. Şu Burası... Nasıl getiriyor? Burası dün toplanmış bir sene. Evet, dün toplandı. Şimdi diğer şeyden bahsedelim. Damlamadan bahsedelim. Damlama ürünü rekoru. Damlama de burada kullandınız. Evet. Ve kullanmaya devam ediyorsunuz. Evet. Yani yaprak gübresini de aynı evet. şekilde başlangıçtan beri. Evet. Damlama ile ilgili ne söyleyebilirsiniz? E, damlamada, e, yani şunu sorayım ben size. Yani geçen seneki paket ağırlıklarınızla bu seneki ağırlıklarınız aynı mı? Çünkü rekor damlamanın biraz bitkinin içerisindeki hücre içerisindeki boş evet. boşlukları hızlı doldurma evet. özelliği var. Yani kiloya bastırabiliyor, bastırıyor. Evet. Klon, renk alma, konş, <gülüyor> renk ve ayrıtten yani ihracata. Gidebiliyor hı hı. yani. Gidebiliyor. Evet. Bir de bu tepelerin de bir bitkinin türüne göre kalınlaşması vesairesini iyi getiriyor. Evet. Var mı e, Orhan Bey? Ben Öykü Tarım. <gülüyor> Ziraatma olarak hı hı. Nazmi Bey'in seralarını haftalık kontrol ederim. ve gübreleme programa uyar. Evet. Harfiyen evet. baştan sona kadar şu anda uygulamamızı gerçekleştirdik. Ve devam ediyoruz. Ben kendim olarak çiftçilerim olarak Kullandırmaya devam edelim. Ve çiftçiler şu anda memnun. Ve memnun kalmaya devam edecekler. Hı hı. Rekor damlama gübresi, rekor yaprak gübresi ve rekor gelişim taban gübresi. Evet. Üçlüdür gübreleme programı şeklinde sunuyoruz. Mutlaka e, devamlılığı olacak şekilde kullanıldığında bu sonuçları alıyoruz. Evet. Tavsiye eder misiniz? Tabii ki tavsiye ederim. Yani ee, bütün öyle... çiftçilerimize hı hı. tavsiye ederim. Ayrıca çok çok da faydası var yani. Ben e, aşağı yukarı... Yıllardan beri patlıcancılık yapıyorum. Evet. Yani bu sene daha bir neşele bir yılım geçiyor. Hı hı. Şurada bir görüntü var. Onu da bir gösterelim. En azından orada biraz daha çok. Çünkü toplandığı için sera. Şimdi mesela dün toplanmış. Toplandı. görüyorsunuz. De, şu bu halde. Bu hale gelmiş. Yani bu normalde dün toplanık olması evet. gerekiyordu. Ee, var mı eklemek istediğiniz? Benim eklemek <gülüyor> istediğim başka bir şey yok işte. Tamam. Direktör. Ben şunu sorayım Koran size. Bey. Verdiğiniz, e, harcadığınız zamanın, evet. harcadığınız paranın karşılığında buradaki aldığınız sonuçlar e, size para kazandırıyor mu? Kazanıyor. Ediyor Sizin evet, evet. Yani e, bu da önemli bir konu. Kesinlikle. Ne verdik karşında ne aldık? Girdilerimiz çok yüksek olsa da <gülüyor> eğer masulümüz yerinde tonajı, sağlığı yerinde olduğu zaman mutlaka kazandırıyor. Mutlaka evet. kazandırıyor. E, biz teşekkür ederiz size. Sağ Buradan olun. bütün seracılara selamlarımızı gönderiyoruz. İyi çalışmalar, herkesi, İyi çalışmalar herkese. Herkese tavsiye ederiz. Sağ olun.